Bugün 12 Ocak 2022 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay, güven, huzur, istikrar arayışımızı öne çıkarıyor. Sabah saatlerinde Boğa burcundaki ay ile Balık burcundaki Neptün arasında oluşacak olumlu açı, sezgilerimizi ve duyarlılığımızı arttırarak bize destek olabilir. Çevremizle daha derin paylaşımlar yapabilir, duygusal düzeyde kendimizi açmak isteyebiliriz. Sanatsal alanlarda yaratıcı yönlerimizi ortaya koyabiliriz. Öğle saatlerinden itibaren ay Oğlak burcundaki güneşte üçgen görünüm yapacak karşı cinse ilişkilerimizin daha rahat ilerleyeceği öğle saatlerinde iş kariyer ve maddi konularda verim alabiliriz bugün yay burcundaki Mars ve balık burcundaki Neptün arasında etkinleşecek dik açı ruhsal ve fiziksel hassasiyetlerimizi artırabilir. kronik psikosomatik rahatsızlıklar yükselebilir su sıvı gaz kimyasallardan gelebilecek zararlara gıda ilaç zehirlenmelerine alerjilere karşı temkinli olmakta fayda var Günlük işlerde beklediğimiz gibi olmayan durumlar karşısında memnuniyetsizlikler ve motivasyon düşüklükleri hissedebiliriz. Ancak sezgilerimiz aracılığıyla farklı ilhamlar da alabiliriz. Boğa Burcu'ndaki ay gece 22.38'de Oğlak Burcu'ndaki plütonla yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek. Sakin ve güvenli hissedebileceğimiz gece saatlerinde iç dünyamıza yönelebilir, derinleşebiliriz. Önemli konularla ilgilenmek yerine akışta kalıp tefekkür edebilir, dinlenebiliriz.